Merhabalar, 4 Aralık 2021 tarihinde 11-22 sularında yay burcunun 12 derecesinde meydana gelecek olan güneş tutulmasını konuşacağız. Bu güneş tutulmasının açılarına, dekanına ve detaylarına değiniyor olacağız ve sonrasında yükselen burçlara ilişkin bu güneş tutulmasında burçları neler bekliyor bunlara yönelik bir paylaşım yapmaya niyet ediyorum. Bakalım bu güneş tutulması bizlere neler getiriyor olacak? İki tutulma arasında bir döngü içerisindeyiz. Geçtiğimiz ay meydana gelen boğa, burcunda meydana gelen ay tutulması ve bu güneş tutulması arasında gerçekten çok yoğun enerjilerin hakim olduğu bir süreç ilerlemekte. Ve ikizler yay aksanın son tutulması olmasına mütevellitte ekstra önem kazandırıyor tutulmaya. Açılar dolayısıyla e, bu tutulmanın oldukça önemli olacağını söyleyebiliriz. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse ve bu bir buçuk yıllık ikizler yay aksı e, yörüngesinde yaşamış olduğunuz kadersel döngüleri yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Aşağıdaki zil tuşuna basarak da bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Bu tutulmayla beraber bizleri neler bekleyecek? Yükselen burçları neler bekliyor olacak? Öncelikle tutulma açılarına baktığımız zaman tutulmanın Yay burcunda ve 11. evde meydana geldiğini görüyoruz plesidius yönteme göre. Tutulma anında yükselen oğlak burcunda ve yükselen yöneticisi satürn haritanın 1. evinde yine plesidius yönteme göre. Dolayısıyla burada 11. ev, 12. ev, 1. ve 2. ev temalarının oldukça ön planda olacağını söyleyebiliriz hayallerimiz, uzun zamandır planlamış olduğumuz konularla ilintili bir takım haberler alabiliriz. Tutulmaya aynı zamanda 3 derecelik bir orbla Merkür'ün kavuşumda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında 1,5 yıllık yaşamış olduğumuz döngünün sonunda artık o beklediğimiz haberleri, beklediğimiz kararları, beklediğimiz anlaşmaları yapmak adına bir takım fırsatlar yakalayacak gibi gözüküyoruz bu tutulma enerjisiyle beraber. Keza Oğlak Burcu'nun yükselmesi ve yükselen yöneticisinin özellikle 1 ve 2. evleri yönetiyor olması, bu başlangıç, bu haber, bu karar, bu anlaşma her neyse uzun vadeli bir karar, haber veya anlaşma olabileceğini, aynı zamanda kendi değerimizi ve kendi yerimizi sağlamlaştırmak adına sahip olduklarımızı veyahut sahip olabileceklerimizi bir şekilde güvence altına almak adına da gündemlerin olacağını gösteriyor. Burada özellikle iletişim trafiğinin çok etkin olacağını söyleyebiliriz. Zaten ikizler ve yay aksı 3 ve 9. ev aksıları tamamen iletişim, sosyal medya, sırlar, konuşmalar, dedikodular, bilgi alışverişi ve bunun yanı sıra seyahatler, araçlar ve yurt dışı veyahut şehirler arası mesafelerle ilintili konularda. Ki zaten geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca bu tarz konularda bir takım engellemeler, blokajlar veya gündemlerle ilgilenmek zorunda kaldık. Zihnimiz çok aktifti ve kararlarımız çok sık değişiyordu. Birçok alternatifle mücadele ettiğimiz ve tam olarak ne istediğimizde bir türlü odaklanamadığımız bir buçuk yıllık bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle tabii ki değişken burçların yani balık, başak yay ve kizler burçlarının daha çok zorlandığı kadar sabit takım düğümlerden geçtiği gündemler söz konusu oldu. Artık her ne kadar güney ay düğümü yönünde meydana gelecek olsa da bu güneş tutulması yine de gerçekten burada artık bir buçuk yıllık döngüde ne ektiysek onu biçeceğimiz artık bir şeylerin karşılığını almaya başlayacağımız bir tutulma enerjisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle 11. vurgusu burada bazı hedeflerimiz, hayallerimiz, bazı umutlarımız, kariyer gelirlerimiz... Büyük bağlantılarımız, büyük sosyal çevrelerimiz, arkadaşlıklarımız, bağlı bulunmuş olduğumuz gruplar gibi konulardaki gündemleri tetikliyor olacak. Burada birçok kişi kariyer hayatıyla alakalı önemli atılımlarda bulunabilir, önemli teklifler ile karşı karşıya kalabilir. Yeni sosyal çevrelere dahil olabilir, geleceğinde olmak istediği noktaya doğru artık somut ve net bir adım atabilir. Yeni bir dostluk, yeni bir arkadaşlık veya bir arkadaşın, bir dostun tavsiyesi veyahut Desteğiyle beraber bir ilerleyiş söz konusu olabilir gibi gözüküyor. E, Neptünle bir kare görünüm var burada. E, bu kare görünümle beraber özellikle maddi konularda çok büyük riskler alınması da aslında tavsiye edilmiyor. Yani nasıl olsa bu kadar kazanırım, e, nasıl olsa bu hayalimi gerçekleştiririm, böyle bir teklif var, böyle bir fırsat var diyerek e, gereksiz harcamalar yapılmaması gerekiyor. Veya kaynaklara her ne kadar güvenilse de kendi rotamızı belirlemekte yine de biraz daha kafamızın karışık olacağını söyleyebilmek mümkün. Ancak Kiron'la çok güzel bir açısı var bu tutulmanın. Dolayısıyla aslında kendi değerimiz, kendi özgüvenimiz, inandığımız, sahip olduğumuz, bizi ayakta tutan şeyler maddi durumumuz, cebimizdeki para, edinmiş olduğumuz bilgiler, tecrübeler, bugüne kadar getirdiklerimizle alakalı aslında bir iyileşme var. Yani kendimize güvenmiyorsak, maddi durumumuzla alakalı bazı sorunlar ve problemler yaşıyorsak, bunların iyileşmesi adına bazı haberler, bazı teklifler, bazı gündemler sanki karşımıza çıkıyor olacak. Özellikle maddi konularda yaşanan sıkıntıları çözebilmek adına birçok kişinin farklı alternatifler bulabileceği, Farklı bakış açıları geliştirebileceği ve kendini değersiz hissetmekten, öz değerle alakalı problemlerden de sıyrılabileceği bir süreç söz konusu oluyor esasına baktığımızda. Burada e, Lilith'in de ile beraber 5. evden özellikle burada tabii risk almanın, bir kumar oynamanın veyahut e, belki bazı sırlarımızı etrafımızla paylaşmanın e, bizi biraz zorlayabileceğini de gösteren bir görünüm var. Aşk hayatına dair de özellikle e, gerçekten zorlayıcı aşkların, Belki tamamlanacağı ancak farklı boyutta yine bizim tekamülümüzde ilerletecek, bazı sınavları vermemizi gerektirecek yeni aşkların da hayatımıza dahil olabileceği ve bu aşkların gerçekten karşı konulmaz bir şekilde hayatımızda olabileceğini söyleyebiliriz. Maddi anlamda alınan risklerin belki e, sonrasında e, bir takım e, olumsuz geri dönüşlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Burada aynı zamanda yükselen noktasının tam üstünde e, venüs ve şans noktasında kavuşumunu görüyoruz. Yani... Aslında aşka ve maddi dünyaya dair e, şansın da bizimle beraber olacağı bir süreç e, söz konusu. Gerçekten hayatımın e, işi, hayatımın ortaklığı, hayatımın partneri diyebileceğimiz durumlar ve süreçlerle de karşı karşıya kalacağız. Gerçekten çok iyi maddi olanaklar ve imkanlar ile karşılaşabiliriz. Kendimizi rahat bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Şansımızı, talihimizi e, önümüzde bir engel olarak değil de gerçekten bizi destekleyen bir süreç olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İşin güzel tarafı bu süreçte başlayacak e, atılımlar, ilişkiler uzun bir süre boyunca hayatımızda olacak. Evet çok fazla emek gerektirecek, çaba gerektirecek ancak neticeleri gerçekten bizi tatmin eder boyutta olacak gibi gözüküyor. Tabii eee Uranüs Satürn karesinin etkileri devam ediyor olacak. Aralık sonu itibariyle bu kare görünümün tekrar kesinleşeceğini eeeden bahsetmiştik Aralık ayı yorumlarında da bahsettik. 2022 yorumlarında da zaten gelen atlarıyla bu görünümlerden bahsediyoruz. Oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Burada bir tarafımız artık farklı bir şeyler yapmak istiyor. Belli bir bağlantıdan, belli bir çevreden özgürleşmek istiyor. Ancak kendi blokajlarımız, kendi takıntılarımız, kendi yetişme koşullarımız, sahip olduklarımızı kaybetme riski ve tehdidi bizi biraz isteklerimizden alıkoyuyor gibi gözüküyor. Özellikle... Burada çok ilginç tekliflerle, çok ilginç bağlantılarla, ilginç fikirlerle karşı karşıya kalabiliriz. Zihinsel olarak gerçekten çok yorulabiliriz. Zihnimizin çok aktif olacağı, alternatif çözüm yolları bulmaya çalışacağı, belki birçoğumuzun uyku problemleri yaşayacağı bir süreç var ama bu süreçte özellikle farklı bakış açısına sahip, geniş vizyona sahip insanların desteğiyle ilerleyiş mümkün olacak gibi gözüküyor. Mars'ın MC noktasına 7 derecelik bir orpla kavuşumu da özellikle yeni bir girişim, yeni bir oluşum adına cesaret göstermenin, cesaret gösterenlerin kazançlı çıkacağının da sinyallerini veriyor. Hayallerimizi gerçekleştirmek adına sanki artık aksiyon almaya başlayacağımız veya başlamamızın gerekli olduğu bir e, tutulma enerjisi aktif olacak. Evet, geçmişteki yargılarımızın bazılarından kurtuluyoruz. Geçmiş karmalarımızdan kurtuluyoruz ama e, bu defa artık geçmişte edinmiş olduğumuz tecrübeler aslında bu bir buçuk yıllık döngünün sonunda cebimize kalanlar, e, elimizde kalanlar Dolayısıyla somut bir adım atıp artık 2022'deki gündemlerle ilgilenebilecek... O vizyonu, o bakış açısını oluşturabilmek adına artık cesaretle karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini gösteren bir gökyüzü yerleşimi söz konusu. Keza Vertex noktasının Jüpiter'le karşıtlığı ve aynı zamanda Mars'la oluşturmuş olduğu tekara görünüm. Aslında karşımıza çıkacak insanların, karşımıza çıkacak tekliflerin, ilişki potansiyellerin veya ortakların aslında ne kadar kadarsel olduğunu ve kendi potansiyelimizi gerçekleştirebilmek adına cesaretle bir konuda adım atabilmek veya hakkımızı arayabilmek noktasında bizi nasıl tetiklediklerini ne kadar zorlanıyor olsak da gözlemliyor olacağız gibi de gözüküyor arkadaşlar. Evet, bu tutulmaya dair anlatmak istediklerim bunlar. Şimdi yükselen burçlara göre bu tutulma enerjisinde bizleri neler bekliyor bunları değerlendirelim. Ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları yay burcunda meydana gelecek olan tutulma haritanızın 9. evinde etkili çok önemli bir haber çok önemli bir seyahat, önemli bir eğitim, belki hukuksal bir günden bir karar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. İletişim trafiğinizin hızlanacağı, belki de yeni fikirlere açık olacağınız, okuduğunuz kitaplar, araştırdığınız kaynaklarla ilintili, yeni başlangıçlar içerisinde olacağınız bir süreç söz konusu gibi. Ee, bunun yanı sıra e, Kiron burcunuzda özellikle sanki uzun zamandır ait olduğunuz yeri arıyorsunuz. Ben nereye aitim? Ben e, yaşamıma hangi doğrultuda devam etmeliyim? E, neyi yaparsam benim için daha hayırlı olur. E, bunun için tam da bir rota belirleyemiyorum diyorsanız aslında e, bu noktada sizi destekleyecek bir e, tutulma yaşayacağınızı söyleyebilirim. Güzel müjdeli haberlere açık olun. Özellikle sosyal medya kanalıyla da bu haberlere ulaşabilirsiniz gibi gözüküyor kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın Merhaba sevgili boğa burçları yay burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması haritanızın 8 evinde etkili oluyor Merkür de burada özellikle krizli bir durumu aşmak adına krizli bir sürecin sonuna geldiğinizde geçmişteki bir kayıp, geçmişteki bir yara, bilinçaltınızda sizi zorlayan bir konuyu çözmek adına yeni fikirler elde edebilirsiniz. Ailenizin, eşinizin, dostunuzun bu konuda desteğini arkanızda hissedebilirsiniz. Maddi anlamda borçlar, ödemeler, krediler gibi konular gündeminizi teşkil edebilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra artık içinde bulunmuş olduğunuz girdaptan ciddi bir biçimde sıkıldığınızı ve bir şeyleri kırmak <gülüyor> ve yeni bir döngüye dahil olmak istediğinizi söyleyebilirim. Burada sanki size yeni insanların, farklı bakış açılarına sahip olan insanların güzel destekleri olacak gibi de gözüküyor. Bunları açık olmalısınız bu süreçte. Sanki hayallerinizi gerçekleştirme noktasında belli bir yola doğru evriliyorsunuz ama bu an onu anlamak pek de mümkün olmayabilir gibi gözüküyor. Çünkü zorlandığınızda daha çok odaklanıyor gibi bir haliniz var sevgili boğa burçları. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler. Burçları yay burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın 7. evinde etkili oluyor. Merkür de burada. E demek ki bir buçuk yıldır uğraştığınız, didindiğiniz, o kendinizi keşfetmeye başladığınız döngünün artık sonuna geldiniz. İkili ilişkiler kanalıyla aslında kendinizi bulma ve kendinizi tanıma serüveninizde belki de hak ettiğiniz e, o ilişkiyi size sunacak bir tutulmayla karşı karşıyayız. E, evet bir takım karmik deneyimler yaşamış olabilirsiniz karmik ilişkiler yaşamış olabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde bir takım tıkanıklıklar ve blokajlar yaşamış olabilirsiniz artık e, bu süreçle beraber sanki ilişkilerde yeni bir bakış açısı, yeni bir e, yol ve belki de yeni bir ilişki veya bir ilişki teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. E, keza bu durum bir ortaklık dahi olabilir gibi gözüküyor. Sanki uzun zamandır hayalini kurduğunuz ve bu hayal acaba gerçek olur mu diye düşündüğünüz konuların birer birer insanlar tarafından size sunulmaya başlandığı bir süreç var. Sanki insanlar sizinle beraber bir şeyler yapmak istiyor. E, Siz sizin de desteğinizi, sizin de katkınızı istiyor. Ve bir şekilde fark ediliyorsunuz bu tutulma enerjisiyle beraber sevgili ikizler, burçlarım. Umarım keyifli bir süreç olur. Abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Yay burcunda meydana gelen güneş tutulması. Günlük rutinlerinizi etkiliyor olacak. Özellikle sağlıkla alakalı bir konu, belki beslenme, rutinler, hayatınıza yeni bir düzen inşa etmek adına bir karar alıyorsunuz veya yanınızda çalışan insanların hayatındaki gündemler otomatikman sizi etkiliyor gibi gözüküyor. Kariyer hayatınızda bir iyileşme, bir şifalanma süreci söz konusu olabilir. Uzun zamandır iş değişikliği düşünenler mevcut, pozisyonunda bir türlü tatmin olamayanlar varsa bunlarla alakalı sanki pozitif gelişmeler yaşayacak gibi gözüküyor. Keza bir ortaklık kurmak, insanlardan destek görmek adına da çok pozitif etkileşimler var. Gerçekten çok sağlam desteklerin yanınızda olduğunu hissettirecek bir tutulma enerjisine dahil olacaksınız. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Yay burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması haritanızın 5. evinde etkili olacak. Yeni aşklar, yeni heyecanlar, e, hobileriniz ve sanatsal faaliyetlerinizle alakalı yeni gündemler tetiklenecek gibi gözüküyor. E, burada yalnız olan aslan burçlar için gerçekten çok kadarsal bir aşkla karşılaşma ihtimalini yüksek görüyorum. E, bunun yanı sıra baktığımız zaman çıktığınız bir seyahatte aldığınız bir eğitimde belki de farklı bakış açılarına sahip olduğunuz insanlarla bir arada olarak... Aslında hayatın eğlenceli ve keyifli taraflarını keşfedebilme potansiyelinde yakalayacak gibi gözüküyorsunuz. Sadece biraz içinizde bastırdığınız blokajlar, krizli durumlar ve belirsizlikleri tolere edebilirseniz gerçekten çok keyifli bir dönem geliyor sanki sizin adınıza. İşle alakalı da kalıcı başlangıçlar yapmak, özellikle ortaklı girişimlerde bulunmak adına gündemleriniz tetikleniyor olacak. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Yay burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Merkür de burada. Demek ki eviniz, yuvanız, düzeniniz, aile yaşantınız, belki konfor bölgenizle alakalı bir yenilik var. Belki birçoğunuzun taşınma gündemi, evle alakalı değişim ve iyileştirme süreçleri söz konusu olacak. Bunun yanı sıra aileden gelen bir toplu para, mülk edinimi gibi konular da söz konusu olabilir. Bir miras malıyla alakalı güzel gelişmeler de söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Aileden gelebilecek bir mutluluk veya içsel olarak gelecek bir mutluluk konusundan. Gündemde açıkçası. Bunun yanı sıra tabi ikili ilişkilerde belki partnerinizle alakalı zaman zaman belirsiz, aldatmacalı durumlar yaşayacak olmak sizi biraz yorabilir. Ancak yine de diğer insanlardan çok güzel destekler göreceğinizi buradan gözlemleyebiliyoruz sevgili Başak Burçları. Bunun yanı sıra tabii 5. evinizden özellikle Venüs şans noktası kavuşumuyla beraber aşk hayatınızda büyük bir şans yakalama ihtimalinizin de söz konusu olduğunu daha keyifli zamanların başladığını söyleyebiliriz. Umarım güzel bir süreç olur. Abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. kalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Yay burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması haritanızın üçüncü evinde etkili olacak. E, bu tutulma enerjisiyle beraber çok güzel haberler, teklifler, kararlar, fırsatlar ve hızlı adımlar söz konusu sanki. Özellikle 7. elinizdeki kironla da çok güzel bir e, paslaşması var tutulmanın. Dolayısıyla birçok terazi burcu için güzel ortaklıklar, evlilikler, birliktelikler, anlaşmalar ve sözleşmeler sanki gündeme geliyor gibi... Özellikle ikili ilişkiler alanında ciddi bir şifalanma yaşayabilirsiniz. Gerçek bir şifacı ile karşılaşabilirsiniz. Gerçekten sizin ikili ilişkilere karşı bakış açınızı değiştirecek insanlar, ortaklar veya partner adayları hayatınıza çekebilirsiniz. Ve tabi kadersel düğümlerin ön plana çıkmasından mütevellit bu tanışmanın oldukça kadersel olduğu bilhassa ikili ilişkiler alanındaki şifalandırmayı çalıştırmak üzere karşınıza çıktığını bilmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra venüs şans, Venüs ve şans noktası ile beraber dördüncü evinizde özellikle aile, gayrimenkul, mülk alımı satımı gibi konularda bir şans yakalayacağınızı söyleyebiliriz. Oldukça keyifli bir tutulma dönemi olacak sizin adınıza. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Yay burcunda meydana gelecek olan güneş tutulmasıyla beraber özellikle maddi manevi kaynaklarınızla alakalı güzel haberler sizi bekliyor gibi gözüküyor. Burada özellikle Kiron'un Koç burcundaki Kiron'un destekleyici görünümlerine baktığımız zaman iş hayatınızda çok güzel anlaşmalar, sözleşmeler, kariyer anlamında özellikle mevkinizi, makamınızı yükseltecek etkileşimleri açık olabileceğinizi görüyoruz. Bunun yanı sıra tabi bazen kendinizi şanssız hissedebilirsiniz, bir melankolik ruh haline bürünebilirsiniz ve alınacak riskler noktasında aslında daha temkinli olunması gereken bir süreçte olacaksınız. Ancak bu tutulma sürecinde alacağınız haberler sizi oldukça mutlu edecek gibi gözüküyor. Keyifli bir süreç olmasını diliyorum. Abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bir buçuk yıllık döngüyü tamamladınız ve artık burcunuzda meydana gelen tutulmayla beraber ne istiyorsanız hayatınıza dair önemli bir karar alıyorsunuz sevgili yaylar. Özellikle aşk hayatınızda çocuklarla alakalı konularda hayattan tat alamıyorum, keyif alamıyorum, bir müddettir keyifsiz, tatsız, tutsuz bir hayat yaşıyorum dediğiniz bir günden varsa bunlarla alakalı ciddi bir şifalanma dönemine gireceksiniz. Gerçekten artık ne istediğinizi biliyorsunuz. Geçmiş tecrübelerinizden ders çıkardınız ve 1,5 yıl size gerçekten çok büyük şeyler öğretti. E, hayatınıza çok güzel bir aşk girebilir bu dönemde. Belki bir çocuk sahibi olabilir birçok yay burçları. Bunun yanı sıra maddi konularda da aslında şanslı bir dönemin sizinle beraber olduğunu söyleyebilirim. Çok kalıcı, sağlam anlaşmalar, sözleşmeler ve kararlar arafesinde olduğunuzu da ifade etmekte fayda var. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Boğa burçları. Yay yani burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması, Artağınızın 12. evinde etkili olacak. İçsel bir uyanış sürecine işaret ediyor. Gerçekten rüyalarınızın, sezgilerinizin çok aktif bir şekilde çalışacağı bir dönem olabilir. Bunun yanı sıra geçmişten gelen bir konunun tekrar cereyan etmesi veya geçtiğimiz bir buçuk yıllık döngüde yaşamış olduğunuz blokajların artık sebebini algılamaya başlamanız gibi bir duruma işaret ediyor olabilir. Bir farkındalık tutulması olacak sanki sizin adınıza. Bazı ilhamlar gelebilir, yaratıcı projelerle alakalı çok güzel açılar içerisinde olacaksınız. Özellikle sağlıkla alakalı problemler yaşayanlar varsa bunu şifalandırabilmek adına, geçmişini, atılarını, ailevi temaları şifalandırabilmek adına çok güzel etkileşimler var. Keza ailevi problemler varsa uzun zamandır bunlarla alakalı da aslında çok keyifli bir dönemin işaretçisi gibi gözüküyor. Zaten kendinizi daha iyi hissetmeye başladığınız bir süredir ve artık hayatın şanslı taraflarının da yüzünün size gülmeye başladığı bir dönem söz konusu olacak gibi. Umarım keyifli bir süreç olur. Abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Yay burcunda meydana gelen güneş tutulması haritanızın 11. evinde etkili olacak. 11. ev, umutlar, hayaller, hedefler, motivasyonlar, sosyal çevreler ve arkadaşlık ilişkileriyle ilintilidir. Aslında e, baktığımız zaman tutulma e, denkleminde zaten sizin haritanıza yakın bir potansiyel açığa çıkacağı için sizin için oldukça önemli ve şanslı bir tutulma döngüsünde olacağımızı söylemek mümkün. Bir hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz, bir hedefinizi gerçekleştiriyorsunuz, çok güzel bir haber alıyorsunuz, çok güzel bir teklif alıyorsunuz. Çok güzel bir tanışma yaşıyorsunuz. Belki güzel bir dostluk kuruyorsunuz sevgili kova burçlarım. Burada alacağınız kararlar artık geçmişteki o zihinsel blokajlarınızı iyileştirme noktasında sizi tetikleyecek gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra artık daha sağlam bir şekilde ilerliyorsunuz. Ne istediğinizi de biliyorsunuz ve bu bağlamda gerekli sorumluluğu almaya da hazırsınız gibi. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları yay burcunda meydana gelen gelecek olan güneş tutulması arıdanızın 10. evinde tepe noktanızda meydana geliyor. Çok önemli bir karar alıyorsunuz ve insanlara duyuruyorsunuz gibi bir gündem var sevgili balıklar. Artık e, kariyer hayatınıza, toplumsal imajınıza, kamusal e, profilinize dair artık e, bir takım adımlar atmaya başlıyorsunuz ve netleşmeye başlıyorsunuz gibi bir gündem söz konusu. Burada gelin geçmişteki kafa karışıklıkları ve ne istediğinizi bile mesadinizden sıyrılıp bir şekilde aksiyon almaya başlamanız gerekiyor Bunun farkındasınız Çünkü uzun zamandır belli bir şeyleri sürünceme de bıraktırmış olabilirsiniz ve belki kariyer hayatınıza dair maddi durumunuza dair de bir takım sorunlar ve blokajlar yaşamış olabilirsiniz Şimdi ise artık kendinize güveniyorsunuz ne istediğinizi biliyorsunuz ve bu bağlamda sizin maddi anlamda da iyi bir noktaya taşıyacak bir atılımda bir hamrede bulunmak istiyorum bu noktada gerçekten e, gelirler anlamında şanslı bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Arkadaşlarınızın ve sosyal çevrenizin desteğini de talep edebilirsiniz sevgili balık burçları. Umarım keyifli bir dönem olur sizin için. Abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.